Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa bir pa pa Kader vurmuş demek zaten herkes olmuş birer köle Etrafta var aç bir da aç kurtlar gibi dolaşan Günahım varsa affola yanlış anlaşıldığım durumlar için Günahım varsa affola birileri tutturamadım İçin günahım varsa affola kendimi ifade edemedim İçin günahım varsa affola Kendimden fazla olamadığım için hiçbir zaman kimse görmemiş doğru söyleyenleri kovunca hiçbir zaman kimse hissetmedi hayatın amacını anlayınca Kader boy boş demek zaada Doğmuş bir köle ekrafta var bir ton adam aç kurtlar gibi dolaşan Günahım affola Yanlış anlaşıldığım durumlar için Günahım varsa affola Bir deliği tutturamadım için günahım varsa affola Kendimi ifade edemediğim için Günahım varsa affola Kendimden parlatır için